Herkese merhaba ben Tol Özbek bugün İstanbul'da Teknopark içerisindeki Armelsa'nın yeni RG merkezinin açılış törenindeydik ama videolarımızdan hep hatırlayacaksınız insansız sistemler üzerine çok sayıda videomuz var insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçları ama bugün Armelsa'nın genel müdürü Can Emre Bey ile beraberiz arkamızda da deniz altında, maviliklerimizde insansız operasyon yapabilen kâşifin üçüncüsü değil mi bu? Evet doğrudur. Şu an kâşif sualtı robotu ailemizin üçüncüsü kâşif için önündeyiz. Ee, Abdülhamit sondaj gemimiz için ürettiğimiz bir ürünümüz. Ee, i̇nşallah yarın itibariyle gemideki e, derin denizlerdeki yolculuğuna uğurlayacağız kendisini. Herhalde son bakışım bakışımız buradan kara üzerinde göreceğiz. Kaşif 1, 2, 3 ne farkı var bu kaşif 3'te neler var biraz bize anlatır mısınız? Aslında kaşif ağır iş sınıfı sualtı robotu ailemiz. Belirttiğiniz gibi aslında 1-2-3 bunların seri numaraları ama her üründe müşterimiz yani son kullanıcımız TPA'nın ihtiyaçları doğrultusunda bazı güncellemeler yapıyoruz. Burada hidrolik altyapıda en son ürünümüzde bazı versiyonda güncellemeler yaptık. Çünkü artık biz gazı bulduk. Gazın üretim aşaması, gazın çıkarılması, karaya getirilmesi ve sonra sahanın işletilmesi faaliyetleri devam edecek. Bu kapsamda ürün üzerinde bazı optimizasyonlar yaptık. Ee, i̇nşallah Kaşif 3 sonrasında 4 ve 5 e, önümüzdeki 10 yıllar boyunca Karadeniz'deki gaz sahamız inşallah Akdeniz'de de keşfi yaptığımızda oradaki gaz sahamızda operasyonla devam ediyor olacak. Şimdi izleyicilerimizin aklına gelebilir yanlış hatırlamıyorsam 3000 metre derinliğe kadar inebiliyor. O 3000 metrenin koşullarını isterseniz siz anlatırın. Ne tür basınç farkları var, ısısı, e, akıntı var, dalgalar var deniz yüzeyinde nasıl kontrol ediyorsunuz Kaşif? Belirttiğiniz gibi aslında çok zorlu bir ortam. Özellikle Karadeniz sahası ciddi zorlu bir ortam çünkü 100 metrenin altında oksijen yok. Oksijenin olmadığı gibi H2S gazı var Karadeniz'de. H2S gazı da ciddi korozif bir gaz. Mesela Kâşık bir biz ürettiğimizde paslanmaz çelik kullandığımız bazı malzemeler Karadeniz'deki H2S gazıyla ciddi korozyona uğradığını zarar gördüğünü gördük. O yüzden her ürünümüzde bazı güncellemeler yaparken parçalarda revizyona gitmek zorunda kaldık, bu anlamda iyileştirmeler yapıldı. Ee, belirttiğiniz gibi Kaşif aslında 3000 metre derine kadar çalışabilen bir sistem ve şu an e, biz derin deniz sondaj kabiliyetlerimiz çerçevesinde Karadeniz'de 2000 metrenin altında operasyon yapıyoruz. Akdeniz'de muhtemelen bu derinlik bir miktar daha artabilir. O yüzden e, aktif olarak 2100 metrede 12.000 saatin üzerinde Kaşif 1 çalıştı. Kaşif de yaklaşık olarak 7000 saatin üzerinde kanlı sondaj gemisinde çalıştı. En zor şartlarda kâşif robotların çalıştığını söyleyebiliriz. Aslında gözümüzün önüne getirmek açısından bu derinliğin yarattığı basıncı şunu söyleyebilirim. Her 10 metrede 1 bar basıncımız artıyor. Bu da birim alana uygulanan basıncın yaklaşık olarak 200 kilograma yakın olduğunu 2000 metre derinlikte ifade ediyor. Görmüş olduğunuz su altı robotumuz bu basınçlar altında faaliyetlerini eksiz, eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmektedir şu an. E, suyun dibine indirdiniz. Kaç saat çalışabiliyor? Ne kadarlık bir süreç içerisinde e, görev yapıyor? Bir de tabii yukarı çıkardıktan sonra o denizin etkileri e, onları gidermek için neler yapıyorsunuz? Şunu söyleyeyim, belirttiğiniz gibi aslında hidrolik sistemler, daha önce bu sistemler tamamen hidrolikti. Onların periyodik olarak düzenli yukarı alınıp bakımlarının yapılması, kontrollerinin yapılması ihtiyacı vardı Derin Deniz Sondajı'nda. Ama biz şu an hibrit teknoloji kullanıyoruz. Burada motorlarımız, elektrikli, robot kollarımız ve el aletlerimiz hidrolik. Bu sayede bakım periyotlarımız, bakım zaman aralıklarımız arttı ve bakım sürelerimiz kısalmış durumda. Şöyle bir rekorundan da bahsedeyim Karadeniz'de yaklaşık olarak 13 gün boyunca kesintisiz 2000 metrenin altında operasyon yaptı. Sistemiz. 13 gün. Evet 24 saat çarpı 13 gün boyunca kesintisi olarak görevini sürdürdü. Sonrasında kısa bir bakım periyodu yaklaşık olarak 1-2 saat bir bakım ve sonrasında tekrar operasyonla devam etti. Su üzerine çıkardığımızda temel kontrol ettiğimiz bazı noktalar var. Tabii ki bir temizlenmesi Contaların vesairenin O-ringlerin kontrol edilmesi gibi periyodik temel bakımlarımız var. Sonrasında majör bir sıkıntı ya da minor bir sıkıntıyla karşılaşmasak, operasyona hızlı bir şekilde dönebilen bir robotumuz var. Yani robot diyoruz ama bir taraftan da gördüğünüz gibi burada bir hava aracı gibi, uçak gibi bir bakımları var. 13 günde çok ciddi bir süremiş. Ben 13 gün olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten robotik sistemler nereye doğru gidiyor? Bunun da hem de bunun Türkiye'de yapılması da bizleri de gururlandırıyor. Aslında hibrit sistemden bahsetmiştim biraz önce. Hibrit sistemin kullanılmasının şu avantajı var. Otomotiv sektöründeki bir dönüşüm var şu an sualtı robotlarında. Daha önce tamamen hidroliklerde, şu an hibrite döndü. Yakında tamamen elektrikli olacaklar. Ve tamamen elektrikliğe döndüğünde bu sistemler muhtemelen Stationer ROV denilen bir konsept var. Deniz dibine sabit olarak konulacaklar. Yukarıya gönderilen bir Arif haberleşme altyapısı belki 5G belki sonrasında daha iyi altyapılar vasıtasıyla uzaktan kontrol edilecek bu sistemler. Yani tepesinde bir sondaj gemisine bazen ihtiyaç olmayacak ya da bir platform destek gemisine. Aynı İHA'larda, SİHA'larda uydu kontrollü olduğu gibi artık bir merkez üstüne giden görevli personel tarafından sahanın ortasındaki bir robot kullanılıyor olacak önümüzdeki dönemlerde. Türkiye'de bu sayede bu altyapıyı şu an hızlı bir şekilde takip ediyor ve öncülerinden olmuş diyebiliriz. Tabii ki bu ARGE merkezi açıldığı zaman bu ARGE merkezi herhalde bu teknolojilerin geliştirilmesi, daha uygun anlamda kullanılması, verimlilik açısından da önemli bir katkı sağlayacak. Buradaki ARGE merkezinde kaç kişi görev yapacak, neden böyle bir yatırıma girişti Ermenistan diye de sormak isterim. Şu an firmamızda yaklaşık olarak 45 personelimiz var ve hedefimiz 60'ı geçmeden bu faaliyetlerimizi sürdürmek. Ama teknopark içerisinde kurulmamızın da tabii ki bir sebebi var. Çünkü burada çok güzel bir ekosistem var. Farklı firmalarla yakın çalışabilip onların yeteneklerinden faydalanarak hızlı bir şekilde sonuca gidebilme yeteneğine, kabiliyetine ulaşıyoruz bu sayede. Mesela kaşif robotunda olsun, diğer sonlar sistemlerimizde olsun, İşbirliği içerisinde çalıştığımız çok kıymetli değerli alt yüklenicilerimiz de var. Burada önemli olan bu ekosistemi kurup sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve ülkemizin ihtiyaçlarını bu ekosistemle beraber hızlı bir şekilde karşılayıp son kullanıcımızın hizmetine sunmak. Sizi biraz kâşif sistemleriyle şirketinizi tanıyorlar ama e, çok ciddi başa geliştirdiğiniz ürünler var, deniz kuvvetlerine geliştirdiğiniz ürünler var. Savunma sanayinde diğer şirketlerle beraber çalışıyorsunuz. Biraz onları da son gelişmeler hakkında biraz bilgi alalım. Ee, tabii ki aslında biz e, kâşifi üretmeden önce temel çalışma alanımız sonar sistemleriydi. Temel amacımız da deniz kuvvetlerimizin sonar sistemleri alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirmekti. Bu kapsamda geliştirdiğimiz denizaltı tespitine yönelik farklı sistemlerimiz var. Bunlar karineye monte sonar, derinliği değiştirilebilen düşük frekanslı aktif sonar sistemi ve helikopterlerden daldırılabilen helikopter daldırma sonarı sistemlerimiz var. Denizaltı tespitine yönelik bunlar. Ama bunun haricinde dalgıç tespit sonarlarımız var. Bu hem portatif olarak kullanılabiliyor hem sabit alan korumasında kullanılabilen bir sistem. Bunun da amacı e, korumak istediğiniz bölgeyi ya da platformu yaklaşık olarak 1 kilometreye kadar mesafelerden gelebilecek dalgıç veya dalgıç intikal basitliği tehdidine karşı korumak, bunları tespit etmek. Tabi tespit ettikten sonra farklı e, koruma yöntemleriyle bu tehdidi e, savuşturabilecek alt sistemlerimizde bulunmakta. Bunun haricinde aslında 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren biliyorsunuz deniz bayınlarıdır. Bayınların... Türkiye'nin de çok önemli bir yeri vardır Çanakkale Savaşı ile birlikte. Kesinlikle. Zaten bu Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusrat gemisinden esinlenerek ilk milli mayın avlama sonlarımızı geliştirdik. 2021 defte Sayın Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'in açılışını yaptığı milli mayın avlama sonlarımızın şu an deniz testlerine devam ediyoruz. Optimizasyonunu yapıyoruz. Bu çerçevede yakın dönemde Engin ya da Aydın Sınıfları'na deniz kuvvetlerimize bunun hizmetini hizmetine sunmak isteriz açıkçası. Ama dünya bir miktar uzaktan kumandalı su üstü araçlarına doğru kaymaya başladı bu anlamda büyük platformlardan. Bu çerçevede geliştirdiğimiz mayın avlama sonlarının daha küçük elçaklı bir versiyonunda insansız su üstü araçlarından kullanılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda Türkiye'ye çok ciddi adımlar attı. Gerçekten İHA'lardan sonra herhalde e, i̇dalarda da bu başarı devam edecek. Her birinin ayrı ayrı görevleri var. Sizlerde bir mayın e, bulma yerini tespit etme konusundaki sistemi ufaltacaksınız, yerleştireceksiniz. Bugünkü törende e, savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de burada size bir atıfta bulunarak e, bu konudaki yerlilik oranlarının yükseltilmesiyle ilgili de bir direktif verdi. Onunla ilgili de sizden birkaç cümle almak isteriz. E, tabii ki aslında önünde durduğumuz Kayaşif bu uzaktan kumandığı sual sualtı robotu ailesinin en büyük üyesi. Bunun küçük versiyonlarını üreterek mayınların imhasına yönelik bir versiyonu üzerinde de ön çalışmalarımıza başladık. Bunun da amacı mayın avlama sularımız tarafından tespit edilen mayınları farklı yöntemlerle gerekiyorsa imha etmek, gereküyorsa demirli mayınsa bunun demirini keserek gerekli noktaya sürükleyerek çekmek gibi özellikleri olabilen bir sualtı robotu geliştirme yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yerlilikte yükselecek herhalde İsmail Bey'in direktifiyle Sayın Başkanımızın direktliklerine tabii ki sonuna kadar uyarık yerlilik oranımızı en üst seviyeye getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyor olacağız. Bazen ben tabii ağırlıklı savunma ve havacılık konularına bakarken zaman zaman ya deniz altında niye bunlar oluyor olmuyor? Şu denizaltının şartları niye uzaktan bir şeyi kontrol edebilmek çok güç? Onunla da ilgili sizden kısa bir teknik yetkili bir ağızdan da alırsak çok seviniriz. Ee, tabii ki su altı ile hava çok farklı ortamlar. Havada Araf haberleşme altyapıları çok daha güçlü, uydulardan haberleşebiliyorsunuz. Anten teknolojisi, aref antenlerin kapsama alanları ve bant genişlikleri çok yüksek. Ama su altında aref sinyaller ne yazık ki iletilemiyor. Optik sinyaller belirli dalga boylarında belirli mesafelere kadar gidebiliyor. Su altındaki en temel, şu an itibariyle kullanılan iletişim yöntemi akustik. Akustikte de frekanslar tespit iletim menzillerine direkt kumanda ettiği için Belirli mesafelerden iletişim için ne yazık ki yüksek frekanslara çok fazla çıkamıyorsunuz. Düşük frekansta kaldığınız zaman da band genişliği düşük oluyor. Böyle olduğu için de iletebildiğiniz veri miktarı kısıtlı oluyor. O yüzden su altı iletişimi ne yazık ki havadaki kadar hızlı. 3G'ler, 4G'ler, 5G'ler hızlı bir şekilde ne yazık ki gelişemiyor. Ama tabii ki bu teknolojinin de farklı versiyonları üzerinde Çalışılıyor bizim de bazı ön çalışmalarımız var. Bu band genişliklerini artırarak haberleşme menzilleri ve band genişliklerini artırmaya yönelik bazı çalışmalar bizde yürütüyoruz ve takip ediyoruz. Muhtemel bu arge merkezinden de bunlarla ilgili bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Hedeflerimiz arasında tabii ki bu haberleşme sistemleri de var. Bugün sana geldik. Yeni Arge merkezinin açılışını İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanında teknopark içerisindeki kurulan bu yeni tesisi sizler için gördük. Yeni teknolojileri Emrecan Bakım Genel Müdürü şirketin bizlere anlattı. Umarım bu konuyla ilgili zaman zaman soru işaretleri çok geliyor izleyicilerimizden. Biraz olsun sorular cevabı bulmuştur.